Değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarından ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programına dan programından sevgiler, selamlar. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Hep beraber stüdyomuza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konum var. Değerli dostum, büyük sanatçı, sanat danışmanı. Kayam Bölükbaşı Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? On numara beş yıldız. Her daim. <gülüyor> Aynı şu evet. panadaki renkler gibi ben evet. her daim hayatımda rengareyim. Evet. Ee, evet. Siz de rengarenk, e, sinerjik ve enerjik stüdyolarımıza geldiniz. Evet. evet. En çok merak edilen konu, evet. yani seyircilerim e, Kayan Bölükbaşı kimdir diye e, merak ediyorlar. Evet. Evet. Bu kadar 40 yılı aşkın sanat dünyasının içindesiniz. Evet. Yani bununla ilgili bir bilgilenirsek, gerçi o kadar çok faaliyet sergi içinde bulundunuz. Evet. Belki notlarınıza bile bakabilirsiniz yani. Evet Buyurun. bakıyorum zaten. Şimdi ben 1982 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldum. Daha sonra işte askerlik döneminden sonra bir reklam sektöründe bir 20 yıl kadar yönetici pozisyonda çalıştım serbest olarak. Ondan sonra bir resim ve obje galerisi yaptım yani şey olarak yine mesleki yakınlığı bakımından. Daha sonra ondan, ondan sonra da işte bir şey yaptık. Sizle birlikte bir çalıştık biliyorsunuz. Evet. Bir özel eğitim faaliyetleri özel eğitim verdik işte güzel sanatlarla ilgili resim dersleri işte fotoğraf dersleri filan hobi dersleri hobi dersleri gibi sizle bir 4 yıl filan bir beraberliğimiz oldu. Ee, daha sonra da daha sonra da 2010 yılından itibaren de İstanbul Avrupa Kültür Başkenti programında uluslararası İstanbul'u dünyaya tanıtıcı uluslararası fotoğraf sergileri projesi müellifi olarak işte bu projeye başladık. E, yurt dışında e, Barcelona'da bir sergi yaptık 2011 yılında. E, 2012 yılında Dublin'de bir sergimiz oldu. E, onun akabinde Londra'da bir sergi yaptık. Bunun yanında da e, aynı proje içinde e, yurt içinde yani 10 e, tane sergimiz oldu. İşte Trabzon'dan başladık. Bodrum, işte Antalya, İzmir, e, Balıkesir, e, tam hatırlayamıyorum. 10 şeyde e, ilimizde de bu proje'nin yurt içi ayağını e, devam ettirdik. Şu anda e, konjektürel e, sebeplerden dolayı bir duraklama bölümünü, bölümündeyiz. Yani bir, bir iki yıldan beri yurt dışına sergilere çıkamadık ama inşallah bu projeyi sonuçlandırana kadar 20 ülkede. Ee, devam edeceğiz. Yani bu projeyi bu şekilde 20 ülkeyle sonlandıracağız. Evet. Bunun yanında tabii bunun yanında yine kişisel yani mesleki çalışmalarıma devam ediyorum. 2000, 2002 yılında yine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim vermek için hazırladığım bir 300 65 sayfalı bir mesleki dosyam var. Ee, onun dışında 2014 yılında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi için e, 100 fotoğraflık, yine fotoğrafları bana ait, yani hem fotoğrafları hem editörlüğü hem e, tasarımı bana ait olan e, 210 sayfalık bir kitap hazırladım İngilizce, Türkçe olarak. E, son yaptığımız işlerden birisi bu. Bunun yanında da aynı zamanda yine bu İstanbul 2010'la ilgili yaptığım İstanbul'la ilgili grafik çalışmalarım var. İşte İstanbul'la İstanbul ilgili bir logo ve afiş çalışmam var. Devam ediyoruz. Mesleki hayatımız bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda renk bilimciyim. Renklerin işte psikolojik, fizyolojik... İnsanlar üzerindeki psikolojik fizyolojik etkilerini araştırdım bundan evet. 15-20 yıl kadar önce. Bu konuda bununla ilgili de işte hem şey renk ve karakter analizi analizliği yapıyorum aynı zamanda kişilik ve karakter analizi konusunda da. Danışmanlık yapıyorum. Zaman zaman sizle de işte çalışıyoruz. bu konuda. Beraber Biasını, çalışıyoruz. Evet. Bununla ilgili de bir çalışmam var. Bunu bir, bir işte bu gör, gör, görünen e, Cumhuriyet'in 80. yılı için yaptığımız renk formlarıyla yaptığım bir çalışmam var. Bunu da daha sonra açıklayacağız. Yani evet bununla açıklayacağız. Ilgili de, bununla ilgili de sizle tekrar, e, tekrar konuşacağız. Tekrar konuşacağız. Evet. evet, evet. Şimdi 40 yıldır e, ne gibi e, sanat ve mesleki faaliyetlerde bulundunuz? Gerçi söyledim demin bir kısmını gibi, bahsettiniz. Evet, işte, okul evet. döneminden sonra 20 yıl kadar e, reklam sektöründe yönetici olarak çalıştım. Sonra işte bir galeri resim galerisi açtım. Resim galerisi işi yaptık. Ondan sonra da işte böyle e, bu projeyle şu anda devam ediyoruz. Bunun yanında da tabii mesleki çalışmalarımız oldu. İşte anlattığım gibi farklı şeylerde İstanbul'la ilgili çalışmalarım var. İşte basında yayınlanan ve e, ve İstanbul'u tanıtıcı projeye devam ediyoruz şu an. Devam anda. ediyorsunuz. Evet. Çok güzel. Evet. Peki 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul evet. uluslararası fotoğraf sergileri nerelerde oldu? Buralarla ilgili birkaç anekdot, hatıranızdan bahseder misiniz? Tabii ederim. Da... Seyircilerimizin e, hakikaten sorduğu sorulardan merak ettiği sonuçta bir evet. tür, Türk ressamın, bir sanatçının evet. fotoğraf e, galerisi, ki... sergisi açması evet. mutlaka onların da e, açılışlarda dikkatini çekmiştir e Mutlaka tabii şimdi bizim yurt dışında yaptığımız tabii yurt içindeki sergilerimiz de çok ilginç. Yurt dışındakileri önce yurt dışında bir şey yaptınız İlk sergiler, nerede yaptınız? ilk sergimiz şey Barcelona'da oldu. Hani nasıl oldu? Barcelona'da şöyle oldu. Biz Barcelona Başkonsolosumuzun davetiyle gittik. Kendisiyle burada Büyükada'da Anadolu Kulübü'nde yerli yani yurt içi sergi yaptığımız sergi bir sergi esnasında tanışma fırsatımız oldu. Büyük Adam Anadolu Kulübü'nde projeden bahsettim. Kendileri çok beğendiler. Fotoğrafları da çok beğendiler. Bizi davet edeceklerini söylediler. Ve işte gittikten yani görüştükten bir iki ay sonra davet geldi. İşte Sayın konsolosluğumuzun, başkonsolosluğumuzun davetiyle ilk sergimizi Barcelona'da gerçekleştirdik. E, bu bir 29 Ekim res resepsiyonuyla da yani yapıldı. Bu aynı zamanda bizim sergimizin esnasında 29 Ekim res resepsiyonunda e, Olgunlaşma Enstitüsü'nden de birkaç tane manken profesyonel manken ve işte onların hocaları geldi. Orada e, Türk motifli giysilerin de defilesi yapıldı aynı zamanda. Hem sergi hem bir Türk defilesi oldu. O tabii fotoğraflarını da çektik. Yani ben tabii. çektim oradaki defilenin. Yani de. orada bir nevi bir sanat neviyle. danışmanlığı tabii. Tabii. E, yani, sonuçta gurbet yani ellerde fotoğrafçılık da evet fotoğraf çünkü da. o defiledeki şeyleri, mankenleri de fotoğraflamış olduk. Hem işte o resepsiyonu çektim. Tabii bunları web sayfalarımızda kullanıyoruz işte yani evet. sergilerimizle ilgili stantereleri. Tabii o çok ilgi gördü. Götürdüğümüz fotoğrafları zaten büyük elçiliklerimizin yani dış temsilciliklerimizin duvarlarına asıyoruz, geri getirmiyoruz. Çünkü duvarları bomboş. Yani Türkiye'yi tanıtım Türkiye tanıtımının kalıcı ve uzun süreli olması için o resimlerin oralarda yani götürdüğümüz Tabii. ülkelerde kalması gerekiyor. Büyük elçilikteki Tabii, gerek Halkımızdan uğrayanlar, tabii, gerek çalışanlar, tabii, tabii dış şeyler, gerek misafirler, yani, dış mutlaka. misyonlar, tabii ki. orada e, bir fotoğraf, ki. E, şimdi birazdan da konuşacağız. Evet. Yani bir tablo, bir pano, evet. bir çalışma, e, bir kitap kadar e, anlam ifade. Çok önemli tabii e, Çok yani. önemli tabii, doğru. Bir fotoğraf yani bir, fotoğraf, bir fotoğrafın şu şeyi ömrü yani az 100 yıllık bir ömrü var. Yani iyi korunursa işte bu, bu ne oluyor? İşte anı biz zaten fotoğraf demek, anı sabit demek demek. Ee, tamam. Yani amacımız İstanbul'u ve dolayısıyla da ülkemizi, yurt dışında ülkemizin bilinmeyen imajını e, tanıtmak. Yani sergideki izleyiciler tabi e, resepsiyonlarla birlikte olduğu için bütün oradaki, o ülkedeki, bütün yabancı misyonlar yani şeyler, temsilcilikler, yabancı ülkelerin temsilciliklerinin hepsi davetli olduğu için Değil yani mi? bütün dünyadaki ülkelerin temsilcilikleri gelip bizim sergilerimizi orada izlemiş oluyorlar. Yani bu da tabii bizim için çok önemli, çok gurur verici bir şey oluyor. Kesinlikle. İkinci sergimizi de Dublin Büyükelçimiz sağ olsunlar onların davetiyle, gerçekleştirdik 2012 yılında ee, orada da yine tabii çok yine 29 Ekim resepsiyonunda yapıldı yani o resepsiyonla birlikte büyük bir Dublin'in Sherborn e, otel diye çok eski ve e, İrlanda'nın Kurtuluş yani bağımsızlık mücadelesinin İlk beyan edildiği otel yani çok tarihi tar bir tarih, otel çok daha yani. çok, çok, çok eski tarih. bir otel belki en eski oteli diyebilirim çok muhteşem güzel bir mekandı yani tarihi bir otelde tar Türk tarihi, tarihi ve medeniyetini e tanıklık eden tanıklık. fotoğrafları Ağabey, sergiledik. Yani. İstanbul'u tanıtıcı işte Değil oradaki mi? yine izleyicilerin tabi çok ilgisi oldu çekti tabii Çek. ki tabi bu arada bu bizim sergilerimize de işte Beko yani Barcelona ve Dublin sergilerimize kısmi sponsor olarak bizim Büyükelçiliklerimiz Beko'dan sponsorluk aldılar. Türk Hava Yolları da bizim nakliyemizde bize yardımcı oluyor sağ olsunlar. Evet. Yani fotoğrafları, resimleri götürürken, bitirirken. Doğru, getirirken. doğru. Sizlerin ulaşımını Tabii. sağladılar. Evet, o şekilde. Bu iki sergiyi bu şekilde yaptık. Üçüncü sergi zaten Dublin sergisinin bitiminde hemen dört gün kaldık orada. Beşinci gün Dublin'den Londra'ya uçtuk. Londra'da da yine 29 Ekim resepsiyonuna denk getirildi. Orada da yine Büyükelçimizin, Büyükelçiliğimizin organizasyonuyla Londra'nın çok yani önemli bir salonunda Kraliyet Mimarlık Enstitüsü salonunda yapıldı sergi. Yani o Londra'da çok önemli bir yer burası. E orada da çok tabii ilgi gördü yani bu sergimiz ve İstanbul fotoğrafları. E bu şekilde işte devamını getirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> yani İnsanlar. Evliya Çelebi'liye az kalmış. Evet. Bir, bir 20 <gülüyor> ülke gezilirse evet. hakikaten hem de bu fotoğraflarla. Evet. Peki bu fotoğraf sergilerini ülkemiz içinde yani illerimizde ilk olarak hangisinde ha, açtınız? Evet, evet. Önce Trabzon'dan, Trabzon'dan. başladık. Trabzon'da Yani Trabzon'a Trabzon olan. Trabzon tabii şöyle oldu. Trabzon Neden Trabzon? Ya işte bir, bir yani ben Karadenizliyim He. aslında He. aslen. Karadeniz'e olan evet, bir sempati. Yani. Yani bir de Trabzon <gülüyor> hakikaten Türkiye'nin. Yani ben bunu bu projeyle anladım. Daha önce tabii ki e, böyle kişisel sergilerim olmamıştı Trabzon'da. Gerçekten ilk sergimiz yani tabi memleketim olması şeyiyle Trabzon'dan başlayalım dedik. E, fakat çok yani diğer sergilere oranla ilk sergimiz orada oldu ama diğer 10 tane daha ülkede şeyde, şehirde sergi yaptık. Müthiş bir ilgi gördü yani evet. şeylerimiz, sergimiz ve fotoğraflar. Ve bununla ilgili bizim bu anı defterimize inanılmaz yazılar yazdılar, izleyiciler Tabi onları getirmedim şu anda. Onlardan ee, mesela en çok aklınızda kalan bir satır, bir cümle. Vallahi yani yani şu, çoğun çok sayıda olması şu, yani, son derece yani gurur verici. İstanbul hani beklenmeyen gerçekten, bir gerçekten sizin gözünüzden yani İstanbul muhteşem gibi. Yani buna benzer daha farklı böyle çok bizi beni <gülüyor> yükselt... onlara edici, edici, yükseltici. Yükseltici çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum şeyler Motivasyon yazılar. cümleleri. Tabii yazılar yazdılar yazdılar. Yani yazılar. Herkes kendine göre. Ve çok şey oldu ve çok ilgi gördü. Sonra ikinci sergimizi şey İzmir'de yaptık. İzmir'de. İzmir'de işte Abacıoğlu Han diye bir şeyde konakta. Neden o hanı seçtiniz veya Şimdi öyle bir yani organize oldunuz? Şöyle oldu. İzmir'de abim vardı benim. Allah rahmet etsin. Başsavcıydı. Onun meselesiyle İzmir'e tabii zaman zaman gidip geliyorduk. Dedik ki ikinci sergiyi de hani İzmir'de yapalım en azından. Bir tanıdık muhit falan diye. E, o şekilde ben daha önce İzmir Beledi Konak Belediyesi'nden bir rezervasyon yapmıştım bir iki yıl önce. Sonra işte onlar bana döndüler. Dediler ki size bu Abacıoğlu Han'ı e, şey yaptık. Evet, e, e, yani buradaki salonu ver vereceğiz. E, ve ee, oradaki salonda yani Abacaoğlu Han'da ikinci sergimiz oldu. Aynı zamanda e, o dönemki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de sağ olsunlar bize işte davetiye gönderiyoruz tabi malum her evet. hepsine. İşte arayıp bizi tebrik ettiler. Tebrik mesajları gönderdiler. Tebrik mesajı gönderdiler ve tesadüf bizim sergi esnasında e, Cumhurbaşkanı o zamanki Abdullah evet. Bey İzmir seyahatine geldi. Bize çok yakın, hatta bizim hana gelecekmiş ama işte güvenlik nedeniyle gelemedi. Yanında Kızlar Asıhanı diye bir yer var. Orada işte karşılandı. Ben de kendilerine bir bizim proje fotoğraflarından bir kız kulesi fotoğrafı hediye ettim. Kendileriyle görüştük işte. O şekilde öyle de güzel, bir farklı bir anımız oldu yani İzmir'de. Evet, evet. Sonra işte Bodrum, Bodrum. şu altı arkeoloji müzesinde sağ olsun oranın eski müdürü Yaşar Yıldız Bey çok yani ilgi gösterdi ve bize hemen çapraz tonuzu açtı yani şey kalenin çok evet. üste bir yeri üst, üst tarafta manzaralı bir yerde aynı zamanda. Orada da tabii çok büyük bir izdiham oldu çünkü yani şey turist sayısı fazla olduğu için kaleyi ziyaret eden turist sayısı. Hı. Yani hem ilgi çok oldu hem de tabii satıyoruz tabii, tabii. şeyde yurt içindeki resimleri, fotoğrafları götürdüğümüz yerlerde. Tabi ilgi duyan, talep edenlere. Orada bayağı Amerika'ya, Avrupa'ya çeşitli ülkelere baya şey tuval fotoğraf şaseden sökerek rulo yapıp verdik ve götürdüler. Küçük hediyeliklerimiz vardı, onları da, onlardan da çok talep geldi. İşte bu şekilde oradan Antalya'ya geçtik. Ee, Antalya'da yine bir sergi yaptık. Oradan e, Balıkesir, Bursa, e, Eskişehir. Ve en son şeyde 10. sergimizi de Safranbolu'da yaptık. E, oradaki de, sergimizde de sağ olsunlar Safranbolu Kaymakamı Gökhan Bey vardı o zaman. O ve işte belediye başkanı şu andaki e, sponsor oldular. Bizi orada işte hem konuklamamızı hem işte bölgeyi gezdirdiler bize araba verdiler. Çünkü biz tamam. gittiğimiz şehirlere de aynı zamanda gittiğimiz şehirlerinde fotoğrafını çekiyoruz. Tamam. Bu projenin Çıktısı olarak son iki sergi yapacağız. Yurt içinde gittiğimiz şehirlerin fotoğrafları evet. ve yurt dışın, yurt dışındaki... Sergiler sergisi. Sergiler evet. çıkış yani projenin... Sergilerin yani, efendisi. Evet. Yani efendisi. o şekilde sonlandıracağız. Hangi jübile şehirlerde inşallah. sergi yaptıysak evet. o şehirlerden birer kare fotoğrafla evet. jübile yani bu serginin sonucu çıktısı yani sergi evet. proje çıktısı olarak... Onun için işte her gittiğimiz şehirde çalışıyoruz. Evet. Ee, Tabi buradaki anılar şöyle. Dublin sergisine işte giderken e, Hakan oğlum da yanımda asistandı. Onun İngilizcesi iyi olduğu için yanımda götürüyorum. ben bana yardımcı oluyor. Kesinlikle. Orada da. E, orada işte e, tam havaalanına indik. Dublin havaalanına. E, orada bir anons yapıldı. Şeyde uçakta. İşte benim ismim anons edildi. Oradaki Türk Hava Yolları müdür, müdürü galiba bizi kapıda bekliyormuş. İşte benim ismimi Pilot veya oradaki hostesler anons ettiler. Tabii şaşırdık bir anda hani Kayağın Bölükbaşı falan. Kapıda bekleniyorsunuz hemen şeyde uçağın çıkış kapısında. E bu bizim için tabii bir o jest oldu ve tabii bizi gururlandırdı. Sağ olsun oradaki Büyükelçimiz bize böyle bir çok iyi misafir, perverlik yaptılar. Yani hepsi öyle de. Oradaki de böyle ekstradan, bir ekstradan. Yani ekstradan orada bir farklı bir şey ambiyans yaşadık. Hatta Hakan filan da dedi ki baba file dedim. Sen neymişsin de, be baba? şey evet. davetlisi olduğumuz için böyle bir güzel bir şey misafirperverlikle bizi Kesinlikle. karşıladılar. Orada 3-4 gün ağırladılar. İşte özel araba verdiler altımıza. Ee, bizi dolaştırdı. işte arkadaş sağ olsun şehirde gezdik fotoğrafladık. Yani öyle bir anımız var oradan. Evet. O bir de çok merak ettiğim bir konu var. Hani e, bireylere sanat koçluğu babında bireyler evet. sizden nasıl fayda görebilirler? Evet. Bu arada son iki dakikamız bir özet evet, halinde. Evet. Bire bireylere ve kurumlara sanat koçluğu veya evet. danışmanlığı e, yaptığınızı e, biliyorum. Evet. Onlar sizden nasıl faydalanabilirler? E şimdi sizde de daha önce çalıştık biliyorsunuz. Yine de devam ediyoruz çalışmaya. Tabii. yani e, bir, epey bir yıldan beri evet. beraberiz aşağı yukarı. E şimdi bireylere sanat sanat koştuğu konusunda şöyle yani insanlar bu işe birazcık meyillleri varsa hani sanata böyle elleri birazcık kalem tutup hayal güçleri olan insanlara e, bu konuda yani resim sel olarak veya fotoğrafla ilgili seramik olabilir. olabilir seramik olabilir ama her şey önce resimle başlıyor Tabii. biliyorsunuz Tabii. yani bir şeyi kompoze etmek için önce hayal etmeniz gerekiyor ondan sonra onu çizgiye kağıda dökmeniz gerekiyor ki sonra çamura veya işte başka malzemelere çevirebilirsiniz işte bu tür kişilerle ilgili daha önce de çalışmalarımız oldu biliyorsunuz öğrenciler bazında kesinlikle yani ki bireysel kişilerde bu işe yaklaşımları, birazcık istekleri varsa yani bu iş zaten istekle olur. İçinizde evet. bir o konuya yaklaşım varsa olur. Yoksa zorla olmaz. Bir de resim yapmak heyecan işidir. Yani heyecan duyuyorsanız bir şey üretebilirsiniz. Bravo. Yani heyecan yoksa maalesef olmuyor bu işler. E o insanları biz tabii başlangıç olarak işte bir yerden başlatıyoruz. Yani önce çizgiden çizgi çizmeyi öğretiyoruz. Ondan sonra işte formlar koyuyoruz önüne. Onları çizmeyi proporsiyonları öğreniyor. İşte şeyleri, oranları öğrenmesi gerekiyor. Mesela önüne koyduğunuz bir bardağı doğru çizip çizemediğine bakıyorsunuz. Evet. Bunun gibi önce formları çizmeyi öğretip ondan sonra da daha farklı işte canlı model olabiliyor. Manzara olabilir. Mimari olabilir. Bu tarz yani kişinin şeyine göre, yöneldiği daha çok istediği yöne göre kendini o şekilde geliştirme imkanı sağlayabilir. Kesinlikle tabii. gerek tabii. mesleki anlamda gerek hobi tabii, anlamında. Hobi, tabii hobi yani. yani hobi anlamında tabii, tabii. ki yani. Peki. Yani bunlar tabii işte Hı -hı. kişiler için olur. E şeyler için olur yani kurumlara kurumlarda olabilir. Kurumlar nasıl bir sanat danışmanlığı e alabilirler veya aldılar e, yapıyoruz sizden? Yapıyoruz şimdi ben mesela birçok bir yani bir, bir, bir sürü şeyin derginin yani basın şey organlarının sanat danışmanlığını yapıyorum hala da devam ediyorum. E i̇şte görsel danışmanım işte sayfaların yani bir, bir derginin oluşumunun kapağıyla içindeki sayfalarla genelinin görsel e, görünümü evet. e, ile ilgili... ...yani görsel danışmanlık yapabiliyorum. Yapıyoruz yani. Sağ olun. Değerli seyirciler... E, ...değerli konuğumuz... ...Kayhan Bölükbaşı Bey'le... ...çok güzel bir program yaptık. Gerçekten... ...program... ...aslında... ...hala bitmiş değil. Çünkü bir sonraki... ...çekimde devam ediyor olacağız. Hepinize... ...yeni bir iş, yeni bir kariyer programından... ...ve... Business Channel Türk TV stüdyolarından selamlar, sevgiler, hoşça kalın, dostça kalın.